Merhaba sevgili abonelerim sevgili astroloji severler Mayıs 2018 astroloji etkiler ve burçlar olan etkilerini paylaşacağım sizlerle.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 Mayıs ayına güzel enerjilerle, ev, aile, yuva kavramlarıyla aktif bir şekilde giriş yapıyorsunuz sevgili başaklar. Daha sonra 6 Mayıs'ta güneşin Neptünle hoş bir açısı var sizin ilişkiler, evlilikle ilgili konularda güzel şifa enerjilerinin olacağını gösteriyor sizin için. 7, 8 ve 9 Mayıs'a dikkat etmekte fayda var. Merkür'ün ile karesi, Venüs'ün Neptünle karesi, Güneş'in Jüpiterle karşıt açıları söz konusu. Sizlerin de bu 8. evinde, 10. evinde ve 9. evinde ayrı ayrı gerçekleşiyor. Dolayısıyla biraz değerlerimiz, biraz inandığımız değerlerle ilgili ee, beklediğimiz umduğumuz paralarla ilgili veya bizden beklenen paralar ve kaynaklarla ilgili bazı sıkıntılar tartışmalar yaşanması olası bilhassa aile büyükleriyle çok fazla otorite figürleriyle zıtlaşmamakta fayda var diyorum. Bu 7 ve 9 Mayıs arasındaki süreçte sevgili başaklar. Evet 9 Mayıs'ın ee, akabinde ilişkiler odaklı olacaksınız sevgili başaklar. 12 Mayıs'ta ise Güneşin Plütoyla çok güzel bir açısı var. Yine belki yüksek öğrenim gören Başaklar varsa çok güzel şanslı etkiler alacaklar. Üniversite ve yüksek lisans eğitimleri ile alakalı veya toplumsal statü, kariyerle ilgili konularda güzel etkilerin oluşacağı bir dönem 12 Mayıs civarı. 12 Mayıs'ın akşamında iletişim problemlerine, kavgalara, tartışmalara açık olabiliriz. Bu konuya dikkat etmekte fayda var. 13 Mayıs'ta Merkür Uranüs kavuşum haline geliyor ve Merkür 13 Mayıs akşamında Boğa'ya geçiyor. Aynı zamanda ayda Boğa'ya geçiyor ve 15 Mayıs'ta öğle saatlerinde Boğa Burcu'nda yeni ay meydana geliyor. Boğa Burcu'nun 24. derecesinde. Boğa Burcu toprak grubundan olduğu için sizi hale etkiliyor sevgili başaklar. Peki hangi evinizi etkiliyor bakacak olursak? 9. evinizde etkili bir yeni ay var. Demek ki artık hayata bakışınızı, düşünce yapınızı, eski sahip çıktığınız değerlerinizi, maneviyatınızı, ruhunuzu doyuran şeyleri daha geniş ufuktan baktığınız konuları artık bir güncelliyorsunuz veya e, farklı çevrelere açılıyorsunuz, farklı insanlarla tanışıyorsunuz, yabancılarla ve yabancı kültürlerle bir araya gelmek gibi eğiliminiz oluyor veya uzun bir seyahate çıkma planınız varsa bu seyahat için uygun koşullar ve imkanları sağlayıp bu konularda artık bir yenilik gerçekleştiriyorsunuz. Eğer bir yüksek öğrenim veya lisans üstü bir eğitim almayı planlıyorsanız yine artık bu yeni aile beraber bu adımlarınızı çok rahat bir şekilde atabileceksiniz sevgili başaklar. Aynı günün akşamında Ronüs de burcuna geçtiği için çok sıra dışı bir e, konu olacak demektir bu 9. ev konularında. Belki e, gökyüzüyle ilgili bir, belki astroloji öğrenmeye karar verebilirsiniz sevgili başaklar. Belki e, çok farklı bir alana yönelebilir, farklı bir alanda eğitim almaya karar verebilirsiniz. Belki çok sıra dışı bir arkadaş edinebilirsiniz uzaklardan gelen veya e, sizden hiç beklenmeyen bir seyahate çıkabilirsiniz. Yani 9. evin konuları çok kapsamlı. Kendi hayatınıza uygun olan konularda artık 9. evle alakalı hususlarda bir yenilik, bir değişim, sıra dışılık ve ailelik söz konusu. Bütün burçlarda, oranın üstünde boğa burcuna ilerlemesiyle beraber daha sonra e, ilerleyen günlerde biraz daha kariyerinize, itibarınıza, otorite figürleriyle ilişkilerinize odaklanacaksınız. 18 Mayıs'ta yine 9. ev konuları ağırlıklı güzel etkilerin olduğu bir e, gün geçireceksiniz. Belki dediğim gibi çok uzaklardan bir haber alacaksınız. Bu sizi hayli mutlu edecek. Belki siz uzaklara gideceksiniz. Belki hukuksal bir meseleniz var bu çözülecek. Belki uluslararası bir meseleniz var. O bekleyecek. Belki vize almayı bekliyorsunuz. Pasaport için başvuru yaptınız. Yani bu gibi konularda olumlu süreçler söz konusu. Ve gündeminiz genelde Mayıs ayında e, bu konular olacak. Boğa temalı ve 9. ev temalı konularınız olacak sevgili başaklar. 21 Mayıs'tan Güneş İkizler Burcu'na geçiyor. Ve artık odağımız 9. evden çıkıp 10. eve geçmeye başlıyor. Kariyerimiz, iş hayatımız Sosyal imaj ve itibarımız, prestijimiz gibi konular, gelecek hayallerimizle ilgili konular artık ön planda sevgili başaklar. Ayın son 10 gününde bu konulara daha çok eğilim vermeye başlıyoruz. Daha çok e, hırsla çalışmaya başlıyoruz sevgili başaklar. Ayı ve güneşi başakta olanlar için e, 22 Mayıs güzel, olumlu bir gün. 24 Mayıs parasal açılardan hayli olumlu bir gün. Bunları da not almakta fayda var. <gülüyor> 25 Mayıs'ta Jüpiter ile Neptün'ün akşamında Merkür ile Plüton'un üçgen açısı söz konusu. Sizin yine 9. eviniz ve 3. evinizde oldukça etkili olacak. Dediğim gibi böyle çevre ilişkileriniz, uzak çevreniz, yakın çevrenizle bolca neşir olacağımız bir ay gözlemliyorum ben. Belki yakın çevrenizle Uzaklaşıp daha geniş ufuklara yelken açma, belki bulunduğunuz muhiti değiştirmeye, taşınmaya, farklı çevrelere girmeye ciddi bir özlem duyabilirsiniz sevgili başaklar. Ayı kapatırken yay burcundaki dolunayla kapatıyoruz. Yay burcunun 8 derecesinde ve 29 Mayıs'ta gerçekleşiyor bu dolunay. Bu dolunay yine değişken bir burçta olduğu için e, sizin de değişken bir burç olmanızdan mütevellit e, hali etkileyecek sizleri de sevgili başaklar. Sizin dördüncü evinizde gerçekleşiyor bu dolunay. E, dolayısıyla belki bu ay taşınma fikri olan başaklar varsa bu ayın sonunda bu evreleri göre bakacak olursak artık... E, vereceğiniz bir kararla ani bir kararla, sıra dışı bir kararla belki bir eğitimden dolayı belki bir hayalinizden dolayı belki bulunduğunuz çevreyi terk edip yuvanızı terk edip yeni bir yere taşınma eğilimi gösterebilirsiniz. Veya dediğim gibi 4. ev konularında anneden uzaklaşmak olabilir, geçmişinizden kopmak olabilir ve bağlı bulunduğunuz geleneklerden kopmak da buna dahildir. Bu şekilde bir kopuş, kapanış enerjisi yaşayacaksınız ay sonundan. Evet sevgili başaklar, yükselen ve ay burcu başak olanlar, Mayıs ayının genel enerjileri bu şekilde detaylı ve gün gün anlatmaya çalıştım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın, hoşçakalın sevgili başaklar.